Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar temmuz 2019 e, astrolojik gündemi siz sevgili başaklar için neler hazırlıyor sizlerin neler bekliyor bu videoda bunlardan bahsediyor olacağım. Evet, Temmuz ayı oldukça önemli bir ay. Birçok astrolog arkadaşın aylardır belirttiği Temmuz ayı, Temmuz ayı, Temmuz ayı tutulmalar ayı diye belirttiği önemli bir ay. Ve gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Birden fazla önemli etkinin söz konusu olduğu bir ay. Ve Ocak ayından bu zamana süre gelen gündemimizi belki bir anda değiştirecek gündemlere gebe bir ay diyebiliriz. Temmuz ayı da 2019 sonuna kadar... Yaşanacak olan gelişmelerin bir ön hazırlığı yani bir fragmanın niteliğinde desek herhalde çok da yanlış olmaz. Şimdi e, Temmuz ayının detaylarına şöyle bir giriş yapmak istiyorum. 2 Temmuz'da Mars Aslan Burcu'na e, geçiş yapıyor. Bu sizin e, 12. evinizi kapsamakta. Mars 12. evdeyken çok fazla e, yararlı çalışmaz esasında. E, biraz pasif agresif yapar bizleri. Bu e, bazı kabuslar, korkular, bilinçaltı problemleriyle rüyalar yoluyla yaşadığımız tesadüfi olaylar yoluyla yüzleşmemizi sağlayabilir. Burada kendi kendinizi çok fazla kurmamaya, kendinizi çok fazla öfke enerjisiyle doldurmamaya gayret göstermelisiniz sevgili başaklar. Zira Mars 12. evde kendinizi yıpratmanıza, kendinizi hor görmenize ve kendinizi yormanıza sebebiyet verebilir. Özellikle gördüğünüz rüyalar, belki uzun süredir aslında aklınızda olmadığını düşündüğünüz şeylerle karşılaşmanız, yeniden bunlarla yüzleşmeniz, zayıflıklarınızla, zaaflarınızla yüzleşmeniz. Sizi biraz zorlayabilir ama bunlardan çıkarmak istediğiniz mesajlar, yani buradan çıkarmanız gereken dersleri daha çok gözden alırsanız sizin açınızdan faydalı olacaktır. Evet ve 2 Temmuz'da yine yengeç burcunda bir tutulma meydana geliyor. Yengeç burcunun 10 derecesinde sizin 11. evinizde sevgili Başaklar. Bu tutulmanın etkilerinden videonun sonunda bahsedeceğim. Çünkü oldukça önemsiyorum Yengeç Burcu'ndaki Güneş tutulması ve Oğlak Burcu'ndaki Ay tutulmasını. Bu açıdan onlara ayrıca değinmeyi tercih ettim videonun sonunda ki zaten eğer fırsatım olursa ayrıca tutulmalara ilişkin birer video çekmeyi planlıyorum. Ve yine 3 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç Burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu da yine sizin 11. evinizin aktive olması anlamına geliyor. 11. evinizde güzel gelişmeler var sevgili başaklar. Dolayısıyla daha çok sosyalleşirseniz daha çok arkadaşlarınızla vakit harcar. Gelecek hayalleriniz, hedeflerinizin peşinden koşarsanız Temmuz ayı boyunca kazananlardan olursunuz diye tahmin ediyorum. Kariyerinizde terfi fırsatları, olanakları arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden yani olumlu destekler, özellikle bayan arkadaşlardan olumlu destekler alma ihtimali oldukça yüksektir. Ve bu sırada Temmuz ayının ilk 10 gününde karşılaşacağınız sosyal gruplarda size uzun vadede fayda sağlayabilecek sosyal gruplardır. Yine 4 Temmuz'da satürne kuzey ay düğümünün karşıtlığı yani satürne güney ay düğümün kavuşumu söz konusu olacak biliyorsunuz Satürn oğlak burcunda kuzey ay düğümü yengeç burcunda tam 17 derecede bunlar karşıtlık oluşturacaklar ve aynı zamanda 17 derece oğlak burcunda satürne güney ay düğümü kavuşacak bu ne demek oluyor? Şimdi satürna kuzey ay düğümü karşıt, Satürn'e güney ay düğümü kavuşumda sizin 5. evinizde. Burada 5. ev ile alakalı konularda bazı zorlanmalar yaşamanız, kadersel bir takım zorlanmalardır bunlar. Çocuğu olan bir başak burcuysanız çocuğunuzun hayatında bir takım gelişmeler sizi zorlayabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen veya hamile bir başak burcuysanız yine bu alanda ufak tefek sıkıntılar sizi zorlayabilir. Aynı zamanda tabii ki salt çocuk değildir. Hayattan keyif aldığımız noktalardır. çocuksu tarafımızdır 5. ev. Hayattan keyif alma noktasında kendimizi bunaltabiliriz. Hayat bize her zamankinden daha keyifsiz, daha umutsuz, daha bulanık gözükebilir. Bu alanda kendimizi daha negatif hissedebiliriz. Bu yaşayacağımız gelişme her neyse bizi esasında tam karşıya yani sosyalleşmeye toplum önünde e, kendimize bir rol edinmeye doğru teşvik ediyor. Kendi başımıza bir şeyleri başarmaktansa topluluklar içerisinde başarılar elde etmemize teşvik ediyor diye düşünüyorum. Çünkü burada e, 11. ev 5. ev Aksı Temmuz ayı boyunca sürekli tetiklenecek ve siz e, otomatik olarak 11. ev temalarına yönelmek e, durumunda kalacaksınız. Her ne kadar 5. ev çözmeye çalışsanız da yani 5. ev dediğim konular çocuklar, çocukluğumuz, hayattan keyif aldığımız noktalar, kendi yeteneklerimiz, bireyselliğimizdir esasında. 11. ev ise toplumsal yönümüz, e, sosyal çevremiz, arkadaşlarımız, kariyer Gelirleri, büyük kazançlar, büyük hayaller, ünvanlar gibi konuları temsil eder. Gördüğünüz gibi Temmuz ayına çok hızlı bir giriş yaptık. Daha 4 Temmuz'dayız ancak her gün birden fazla neredeyse gezegen etkileşimi söz konusu. Ki zaten bu etkileşimler 2 Temmuz'daki güneş tutulmasının etkisi altında meydana geleceği için oldukça yoğun bir Temmuz ayı. Bizi bekliyor hemen hemen her gün neredeyse gündemimiz değişecek, her gün yeni bir gündemimiz oluşacak gibi gözükmekte. Evet 8 Temmuz'da ise Merkür retrosu başlıyor. Merkür 4 derece Aslan burcuna retroya başlıyor sizin 12. evinizde. Merkür retrosuyla beraber 12. evinizde meydana geldiği için eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Eski aşklar, eski arkadaşlıklar, eski Bilinç problemleri geçmişten beri çözemediğiniz hasır ettiğiniz konular tekrardan zihninizi meşgul edebilir. Bu, bu insanlar sizinle bir şekilde kontak kurabilir. Tesadüfi bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz rüyalar mesaj içerebilir. Özellikle Merkür Retro sürecinde yani 8 Temmuz'dan itibaren rüyalarınızı not almanızı tavsiye edeceğim sevgili başaklar. Gerçekten zihniniz de bu alana kanalize olduğu için mesaj içeren rüyalar görmeniz veya karşılaşmalar yaşamanız oldukça muhtemel gözükmekte. Evet 8 Temmuz günü ise Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim yine 11. evinizde bulunan Venüs tarafından gerçekleşecek Uranüs ile beraber Burada e, özellikle hayalini kurmuş olduğunuz bir seyahat veya eğitim planı varsa veya ufkunuzu geliştirmek için e, girdiğiniz bir yol varsa daha çok okumak, daha çok araştırmak, ufkunuzu genişletmek adına girmiş olduğunuz bir yol. Bu yola ilişkin güzel e, ani destekler elde etme ihtimaliniz oldukça yüksek gözükmekte. 8 Temmuz günü her ne kadar Merkür Retrosu da e, bu açıyla özellikle akşam saatlerinde ve 9 Temmuz'da içine alan kısımda güzel etkileşimler söz konusu ve 9 Temmuz günü de oldukça yoğun enerjilerin olduğu bir gün Merkürle Mars'ın kavuştuğunu görüyoruz. 4 derece Aslan Burcundan sizin 12. evinizde. Özellikle 9 Temmuz günü lütfen not alın sevgili Başaklar. Burada geçmişle alakalı karşınıza çıkan bir mesele varsa kendinizi hırpalamadan, kendinizi öfke nöbetlerine sokmadan, yıpratmadan önce bu e, karşılaşmanın bu mesajın e, anlamını e, sebebini araştırmaya çalışın. Zira yine 9 Temmuz günü Güneş ve Satürn arasında da bir gerilimli açı meydana gelecek. Burada da e, kendi yetenekleriniz ve toplum bağlı bulunmuş olduğunuz toplumun ihtiyaçları arasında bir çelişki yaşayabilirsiniz. E, kendi hayatınız sizi bir taraftan çekerken e, hayattan e, sanki çok da keyif almıyormuş gibi hissedebilirsiniz ki oldukça yoğun enerjiler Söz konusu 9 Temmuz günü. Evet. 11 Temmuz'da Güneş ile arasında güzel bir etkileşim var. Ancak akşam saatlerinde Mars Uranüs arasında bir gerilimli açı var. Ee, güzel etkileşim yani 11 Temmuz akşam saatlerine kadar özellikle ilişkiler anlamında Ortaklıklar anlamında oldukça keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Tanıştığınız yeni kişiler, yeni arkadaşlıklar veya arkadaş grubundan tanıştığınız bir kişiyle ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu da muhtemeldir veyahut ortaklığa oldukça güzel kontaklar kurabileceğiniz bir gün ama akşam saatlerine kadar akşam saatlerinden itibarenede yine bilinçaltınızın sizi zorlaması bilinçaltı boyutunda biraz sırpalanmanız gibi durumlar söz konusu sevgili başaklar bu ay özellikle bu bilinç altında sizi yoran, yıpratan, deforme eden konu her neyse bunu mecburen artık çözmek zorunda kalacaksınız gibi gözükmekte. Yine 14 Temmuz günü biraz daha gerilimli açıların hakim olduğu bir gün. Yine keyifsiz hissedebileceğimiz, biraz güç mücadeleleri, ego savaşlarıyla karşılaşabileceğimiz bir açı söz konusu. Bugüne de dikkat etmekte fayda var. Ve nihayet 17 Temmuz 2019'da Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek ki bu ay tutulması da ne yazık ki biraz sert açılarla donatılmış durumda. 2 Temmuz'da meydana gelen güneş tutulmasının aksine biraz daha zorlayıcı her birimiz açısından sevgili başaklar ki bunun etkilerine videonun sonunda değiniyor olacağım. Evet yine 17 Temmuz günü Venüs ve Satürn arasında da bir gerilimli açım var. Yine e, sizin gelecek hayalleriniz ve şu an bulunmuş olduğunuz nokta arasında yaşamış olduğunuz çelişki sizi biraz e, yorabilir. Kadersel olarak zaten sürekli olarak bu noktalar e, temas altında. Yani kendi başınıza mı kalmalısınız, toplumun önünde mi açılmalısınız, büyük hedeflerin peşinden mi koşmalısınız yoksa kendi çapınızda mı e, uğraşlar vermelisiniz. sürekli olarak bu e, ikilem arasında Geçiyor gibisiniz ki zaten büyük ihtimalle 2019'un başından itibaren de bu gündemler sizleri meşgul etmiştir diye düşünmekteyim. Evet dediğim gibi genel anlamıyla oğlak ve yengeç aksında özellikle 10 derece ile 20 derece arasında gezegen yerleşimlerinize bir bakın ve yükselen derecenize bakın. Burada eğer gezegen yerleşimi fazla olan bir Başak Burcuysanız bu etkilerden daha fazla e, etkileneceksiniz diyebiliriz. Evet e, devam ediyoruz. 18 Temmuz'da Venüs ve Kuzey Erdüğümü'nün kavuşumu söz konusu Yengeç Burcu'nun 17 derecesinde. Burada e, yine... Oldukça güzel bir yerleşim var ve yine 18 Temmuz günü Venüs ve Neptün arasında da güzel bir üçgen açı var. Yani Yengeç Burcu'nun 17-18 derecesinde iyicil bir gezegeni olan sevgili Başak Burçları gerçekten e, hiç ummadığınız bir alanda çok güzel bir e, şansla, fırsatla karşılaşabilirsiniz. Şimdi Yengeç Burcu'nun 11. yerinizi temsil ettiği için büyük bir kazanç, büyük bir para kariyer ünvanı terfi gelecek hayalleri belki de imkansız olarak gördüğünüz bir hayaliniz tekrardan ortaya çıkabilir. Kadersel bir etki çünkü bu. Ve Neptünden de destek alınacak. Yani gerçekten hayallerinizin peşinde koşmanız gerekiyor. 18 Temmuz günü bu konuda kovalamanız gereken bir gün. E, tanışacağınız insanlar, girmiş olduğunuz sosyal ortamlar, çevreler size e, şans getirebilir. Bugün tanışmış olduğunuz insanlar gerçekten hayallerinizi gerçekleştirmek adına hem maddi hem manevi neye ihtiyacınız varsa bu desteği size sağlayabilir. Oldukça güzel bir gün. 18 Temmuz gününü de ajandanıza, not almanıza fayda görüyorum. Evet, 22 Temmuz günü yine biraz zorlayıcı. 21 derece yengeç oğlak aksında bir karşıtlık söz konusu Venüs'te ve nüsle arasında. Burada yine kendi başlığınız ve arkadaş çevrenizle dediğim gibi... Ortamınızdaki kişilerin istekleri ve sizin kendi istekleriniz arasında bir çelişki yaşamanız söz konusu olabilir. Sanki siz genel anlamıyla kendi içinize çekilmeye ve kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalıştıkça... Bazı kişiler tarafından bazı sosyal ortamlar arkadaşlıklar tarafından davet ediliyorsunuz ancak bu konuya ciddi bir direnç gösteriyorsunuz gibi gözükmekte ki bu yanlış olacaktır kendi başınıza kaldıkça melankolik havanız dağılmayacaktır sevgili başaklar bu tavsiyede göz önünde bulundurmanız faydalı olur. 23 Temmuz'da ise Güneş Yengeç Burcu transitini tamamlıyor ve Aslan Burcu transitine başlıyor. Bu transitle beraber artık önümüzdeki bir aylık süreçte içsel bir yapılanma, tam anlamıyla içsel yapılanmayı gerçekleştirebileceğinizi söylemek mümkün. Biraz daha içinize yöneleceksiniz, biraz daha dinleneceksiniz. Belki çalışan bir Başak Burcuysanız tatil planları yapabilirsiniz. Oldukça güzel bir etkileşim olacaktır. 25, 26, 27 Temmuz günleri e, oldukça pozitif iyicil etkilerin olduğu günler. Burada e, kendinizi hiç olmadığınız kadar huzurlu, dingin hissedebilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri adına da oldukça şanslı günlerdir. E, artık e, üzerinizdeki, omzunuzdaki o görünmez yüklerden e, sıyrılabileceğiniz, onları üzerinizden rahatlıkla atabileceğiniz güzel etkileşimler e, söz konusu bu günler oldukça iyicil e, etkilerle donatılmış durumda. Ve 28 Temmuz'da da Venüs Aslan Burcu transitine başlıyor. Ve artık dediğim gibi bu içsel yapılanmayı Temmuz ayının son haftası itibariyle gerçekleştirmeniz gerekiyor ki bütün gezegenler de bu alanda etkileşim gösteriyor. Artık içinize yönelmeyi, dinlenmeyi, bilinçaltınızda aslında çok da fark etmediğiniz veya görmek istemediğiniz problemleri, sorunları tekrar tekrar ortaya çıkararak bu alana bir çözüm bulmanız gerektiği hissiyatı sürekli olarak karşınıza çıkıyor olabilir. 30 Temmuz günü de e, akşam saatlerine kadar, biraz zorlayıcı olsa da akşam saatlerinden itibaren e, daha rahatlayacağınız ve uhrevi havaya, o manevi havaya daha kolay gireceğiniz bir gün. E, 30 Temmuz günü akşam saatlerine kadar biraz e, içsel anlamda kendinizi hırpalayabilirsiniz, kendinizle mücadele içerisinde olabilirsiniz. E, karşılaştığınız konular, insanlar sizin biraz e, kısa vadeli de olsa canınızı. Sıkabilir ancak dediğim gibi akşam saatlerinde ve 31 Temmuz gününde bu hava dağılıyor olacak. Temmuz ayı etkileşimleri bu şekilde genel anlamıyla belli tarihler vermeye gayret gösterdim. E, tabii ki salt iyi, salt kötü bir ay asla olmaz ama Temmuz ayının enerjileri oldukça yoğun, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen hemen her gün gündemimizin değişeceği, her gün yeni bir konuyla uğraşmak durumunda kalacağımız bir ay gibi gözükmekte Temmuz ayı. Evet e, peki şimdi videonun başında bahsettiğim ancak videonun sonunda değineceğimi söylemiş olduğum tutulmalar bizlerine getiriyor. Bunlara bakalım. Evet öncelikle e, 2 Temmuz'da meydana gelecek olan Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde meydana gelen bir güneş tutulmamız var. Bu tutulma sizin 11. elinizde meydana geliyor sevgili başaklar. Bu tutulma e, diğer tutulmamıza göre iyicil etkiler. Tabii ki kadersel olayları. Ocak ayından itibaren uğraşmış olduğunuz gündemleri bir anda değiştirecek. Bir anda yeni bir günde oluşturacak bir tutulma diyebilirim Temmuz ayının başında iyicil e, etkileri olan bir tutulmadır bu girmiş olduğunuz sosyal çevreye tanışmış olduğunuz insanlar gelecek hayallerinize yönelik bazı adımlar fırsatlar büyük paralar büyük kazançlara ünvanlara yönelik e, yapmış olduğunuz faaliyetlerle alakalı bir tutulmadır bu e, bu tutulma özellikle sizin hayallerinize daha çok yaklaşmanızı, hayallerinize aslında o kadar da uzak olmadığınızı ve 2019 yılının sonuna kadar bu hayallerinizin peşinden koşmak için ne gibi şeyler yapmanız gerektiğini vurgulayan, bu mesajı içeren bir tutulmadır. Zaten tutulma civarında yaşamış olduğunuz kadersel olaylar size bazı şeyleri fark ettirecektir. Burada hoşunuza gitmeyen bir takım şeyler olabilir ancak geçeceğiniz olaylar gitmeniz gereken yol ve yönü temsil ediyor olacaktır. Evet, 17 Temmuz'da meydana gelen ay tutulmasından bahsedecek olursak Oğlak Burcu'nun 24 derecesine meydana gelecek bu ay tutulması ve sizin Beşinci evinizde meydana geliyor olacak. Bu ay tutulmasının açıları biraz sert arkadaşlar. Kara açılar, karşıt açılar söz konusu. Dolayısıyla duygusal olarak biraz hırpalanacağımız birkaç günden bahsediyoruz. 14 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar biraz zorlayıcı enerjiler hakim Temmuz ayı boyunca. Bu tutulmayla beraber belki çocuklarımızın hayatı, belki çocuk sahibi olmakla ilgili ee, bir konu e, kapanış noktasına gelebilir. Veya e, eğlence, hayattan keyif alma e, noktasında bazı keyifsiz durumlar, tatsiz durumlar yaşayabiliriz ve hayata bakış açımızı değiştirebiliriz. Yapmış olduğumuz bazı riskli yatırımlar varsa bunların neticesinden e, bazı sonuçlar çıkarmamız icap edebilir. Yani 5. ev bir aşk ilişkimiz varsa kısa süreli bir flörtümüz varsa bunun e, bitişi veya bunun yön değiştirmesi şeklinde de tezahür edebilir. Her ne yaşayacaksa Bunlar duygusal bitişler ve duygusal kapanış süreçleridir. Biraz zorlu geçeceğe benzemekte. Dolayısıyla bu zorlu enerjiyi, bu zorlu etkiyi biraz olsun atlatabilmek adına 14 Temmuz 17 Temmuz aralığına ekstra dikkat etmeli, ekstra önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Bu tutulmalarla ilgili dediğim gibi ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Açılardan tek tek bahsedeceğim. Ancak şimdi tek tek burçlardan bahsettiğim için bu açıların detaylarına giremiyorum. Sadece sert ve zorlu açılar olduğunu bilmeniz kafidir. Umarım güzel bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.